son saniyelerde direkten dönen bir top vardı. Orada neler hissettiniz takım halinde ve sen de tabii ki? Ya dediğiniz gibi zaten bir takımda bir baskı vardı. E son dakika da olsa biz en azından buradan bir puan e, alabilirdik. E tabii o Cihan zaten giderken tamam oldu derken zaten top yan direkten dönü normalde içe, vurdu. içeri değin içine vurtu. Sonuçta içeride de girebilirdi. Ama bir nasipsiz bir kısmetsizlik var takımda. Sonuçta önüme düştü. Maalesef ben de zaten her zamanki gibi dışarı attım topu. Neden her zamanki gibi? Zaten öyle bir gol yanına pek yetenek mi becerim beceri artık ondan biraz eksik var herhalde. E çalışmıyor musun? 15 senede çalıştı, fazla şey olmadı. Olmadı mı Ben yani <gülüyor> En etkilisi buydu işte ondan sonra. 3 geldi Ankara Spor. Siraçan-Nas. Ceza alanı yayı çevresinde. Şık bir hareket. Siraçan vurdu Kaleci Aydın. Müthiş bir pozisyon Sıraçan kendini boşa çıkardı Bomboş bir alan buldu önünde. Sıraçan yine ceza sokuldu Sıraçan kale ağzında inanılmaz bir gol daha kaçtı Batuhan'ın hücuma katkısı var Bıraktı Sıraçan'a Sıraçan kontrolü iyi olmadı Bomboş kalle gol. Batuhan tur Şimdi Sıraçan ceza alanı içi yerden Olkan bomboş kale Bir an için kontrolü iyi olmadı Müthiş bir pozisyon Müthiş bir gol kaçtı Berkit Yiğit şık pas Siraçan'a. Siraçan aldı önüne gidiyor. Siraçan kaleyi düşündü. Gol. Kaleci Aydın ileride yakalandı. Siraçan bu fırsatı geri tepmiyor. Top ağlara gönderiyor.